Sana söyleyecek sözlerim vardı İnan biraz önce tam aklımdaydı Sana söyleyecek sözlerim vardı İnan biraz önce tam aklımdaydı Seni görünce Unutuverdim Sana neler neler anlatacaktım Önce gözlerini kapayacaktım Seni görür görmez sarılacaktım Yanına gelince unutuverdim Sana neler neler anlatacaktım Önce gözlerini kaplayacaktım Seni görür görmez sarılacaktım Yanına gelince unutuverdim Darılma ne olur bana gücenme Üzgünüm sevgilim suç gözlerinde ne olur bana gücenme Üzgünüm sevgilim suç gözlerinde Dilimin ucunda birkaç kelime Yanına gelince unutuverdim Dilimin ucunda birkaç kelime Yanına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 Önce gözlerini kapayacaktım Seni görür görmez sarılacaktım Yanına gelince unutuverdim Yanına gelince unutuverdim